intermittent fastingin aralıklı orucun faydalı olabilmesi için en az 16 saat aç kalmak gerekiyor. Vücut sindirim sistemi tamamen kapalıyken kendi detoks mekanizmalarını çalıştırmaya başlıyor. Ketojenik beslenen biri için ara öğün çok abes bir şeydir. Şimdi diyor ki karbonhidratlar insan vücudunun temel enerji kaynağıdır diyor ama değil. Beyazlatılmış un bildiğiniz şeker işlenmiş yağlar birazcık vitamin mineral takviyesi yapılıyor. Körpecik bebek o glütene, o kan şekeri yükselmesine, o besleyici olmayan o boş kaloriye daha bu kadar küçükken maruz kalıyor. Gıda bağımlılığı, depresyon, aşırı korku, kaygı, endişe, halsizlik, yorgunluk, uyuyamama bunlar varsa önce beslenmeden başlamak gerekiyor. Pandeminin hemen öncesinde hepimizi etkilemeye başlayan güzel bir yeme içme akımı vardı. Pandemiyle beraber o bir dağıldı, bir moda oldu ama kayboldu arada falan ona çok tutarlı davranamadık. Ama bence gerçekten hem yeme içmeyi anlama açısından hem de pratiklerimizi değiştirme açısından farklı bir şeydi. Şu aralıklı yeme içme, aralıklı oruç diye tarif ettiğimiz mevzu. Biz yani aralıklı oruca nasıl bakalım, yani hikayesi nedir? kültürdeki etkisi nedir? Şimdi aralıklı oruç aslında böyle son dönemde moda olmuş gibi görünüyor ama insanlık tarihine bakarsak tekrar en moda yeme içme şekli zaten bizim doğamızda var. Bu moda aslında son 100 senede bozulmuş. İşte özellikle bu işte kahvaltı işte Osmanlı'da bile baktığınız zaman iki öğün varken son 100 senede bir şekilde özellikle bu beslenme piramidi var ya bizi karbonhidrata boğan. Ondan sonra insanlar zaten tok kalamadıkları için, deli gibi acıktıkları için e, otomatikman intermittent fasting yani aralıklı orucu e, bırakmışlar. Bize tanzimat vermandan sonra girmiş öyle yemeği. Öyle mi? Hatta bayağı bir edebiyatçının falan Aa. gazete köşe yazılarında yardırması var yani böyle gölgesüzlük mü olur, gündüz gözü yemek nedir falan filan. Baya baya kızmışlar ya işte kim var <gülüyor> o dönem bilmiyorum tabii isimler biraz... Fransızlardan mı gelmiş galiba? Tabi tabi Avrupa'dan bir tabi sanayi devrimde bardiyalı besleme mantığıyla alakalı da bir şey yani... Arada performans arttırıcı ver şekeri, Johnson fabrikada gibi bir şey var herhalde. O tabi bir de tüketim kültüründe oturmaya başlamasıyla... Yiyecek satışıyla ilgili bir şey olsa gerek. Bizimkiler baya bozuk çalmışlar yani bizde bir... Kahve altı bir işte akşamda deve evet. yiyorlarmış gerçi ama... Yani gene de nispeten gündüz yemek yenmeyen bir kültür varmış o zamana kadar gibi duruyor. Aynen öyle. Şimdi aralıklı oruçta da e, son dönemlerde bu kadar popüler olmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi Japon bir bilim adamının artık bunu e, bir klinik çalışmayla e, ne kadar faydalı olduğunu kanıtlayıp Nobel ödülü kazanmasıyla oluyor. Yoksa onun 5 sene, 10 sene öncesinde hala az ve sık yememiz lazım. 2-3 saatte bir yemek yememiz lazım ki oruç bütün kadim toplumlarda var. Yani işte İslamiyet var, işte Budistlerde var, Çinlilerde var, Amazonlardaki yerlilerde var. Herkes de var oruç. Ama maalesef işte biz yine o beslenme piramidi bize az ve sık ye, daha çok tüket, daha fazla tüket. Bir zaten doymuyoruz. İki kan şekeri ile ilgili problemimiz var. E, oruç çok zor hale geliyor. Ama benim burada e, söyleyeceğim şu var. Şimdi herkes aralıklı orucu. Ee, sanki böyle bir kilo verme yöntemi gibi görüyor. Aslında e, kilo verilebilir ama ne yediğimize de bağlı. Şimdi aralıklı oruç yapıp da e, hakikaten e, saçma sapan şeyler yersek e, kilo vermemiz mümkün değil. Çok daha fazla alabiliriz. Özellikle kadınlar bu konuda dezavantajlı duruma geliyor. Ama şimdi klinik çalışmalara baktığımızda aralıklı orucun e, gerçekten mucizevi diyebileceğimiz faydaları var. Bunlardan en önemlisi bir hakikaten insülin direncine olan etkisi. Ee, i̇ki, büyüme hormonu, growth hormon çok yüksek miktarda salgılanıyor. Yani ben mesela e, aralıklı oruçta günde genelde 16 saat e, aç kalıyorum. 16 saatin artık sonlarına doğru ya, vücudum şişmeye başlıyor resmen açken. Yani 14. 15. saatte kaslar şeyler, oradaki growth hormonu Vücudumda çok net hissedebiliyorum. Büyüm hormonu bu arada vücutta yapımı ve yığmayı Aynen. arttıran. Aynen. Hormonlar. Özellikle var, evet. Evet. yaş almayla beraber kas tutmak çok zorlaşıyor insanlar için. Özellikle aralıklı oruç kas tutmayı da sağlıyor. Şimdi gene bir yanlış bir inanış var. Aç kalırsak metabolizmamız yavaşlar ve yağı depolar diye. Bu genelde 4-5 günlük, günlük açlıklar sonucunda oluyor. Yani günlük 16 saat açlığın sonunda metabolizma tam tersi hızlanıyor. Bununla ilgili de klinik çalışmalar var. Yağ yakma moduna galiba geçiyorsun değil mi? Aynen öyle. Ya, ya çünkü şimdi şeyde de vardır o. Mesela oruçta da Ramazan ayında ilk başta çok zorlanır insanlar. 3 gün, 4 gün ama sonra 5. gün falan bir şey olur. Aa birden acayip kolaylaşır. Artık gerisi çok rahat gelmeye başlar. İşte burada vücut aslında ketosize girer. Yani vücut yağı aç kaldığı zaman yağı enerji kaynağı olarak kullanmayı öğrenir. Tabii iftarda ağır gömmüyorsan bir de o var herhalde. Yani iftarda da çok böyle sağlam ve yüksek karbonhidratin yendiği zaman o biraz zorlanıyor. Aynen yani orada birazcık sebze yiyorsa, birazcık çorbasını, işte, işte hurbasını ne bileyim zeytinini falan yiyorsa e, gerçekten iyi ama hamburger, pizza vesaireyle şey yapıyorsa zaten oruç tutmak çok da kolay olmuyor açıkçası. Burada bir kullanma kılavuzuna ihtiyaç duyuyor insan dinlerken. Tabi eski alışkanlıklarla aslında sabit böyle kullanma kılavuzları kalmadığını kabul ediyoruz ama aralıkla oruçla alakalı hikayesi ya da sabiti budur, şu saatte yenir, şu kadar saat aralık sabittir gibi bir şey var mı? Yoksa kişinin kendisine göre aritmi geliştirebileceği, aritmik davranabileceği bir altyapısı var mı? Mesela şunu da ekleyeyim. 8 saatlik kabaca uykuyu bu açlık periyodunun ortasına koysak Önden arkadan dörder saatte yapsak oluyor mu mesela? Oluyor. Uykuya tuttursak orucu yani? Oluyor, oluyor. Yani genel olarak intermittent fastingin, aralıklı orucun faydalı olabilmesi için en az 16 saat aç kalmak gerekiyor. Bu kişiden kişiye bu 16 saat artabilir de azalabilir de ama önemli olan bu arada e, aralıklı oruçla ilgili yanlış bilinen şeylerden bir tanesi aralıklı oruç iki öğün yemek demek halbuki iki öğün yemek yemek değil. Yani siz sabah 9'da kahvaltı edip akşam 9'da akşam yemeğini yiyorsanız bu aralıklı oruç olmuyor. Çünkü 12 saat aç kalmış oluyorsunuz. Burada amaç 16 saat aç kalıp geriye kalan 8 saatlik pencerede burada o sindirim sistemine ayırmak. O 8 saatlik pencerede istersen 5 öğün ye, istersen 2 öğün ye, istersen 1 öğün ye. O iç eee bizim 18 saatlik Türkçe bir soru sorayım konuyla. Hiç mi bir şey yemeyeceğiz? Hiç mi şey Bu soruyu bekliyorum. Hiç mi, yani? Hiç mi bir şey yemeyeceğiz? Evet. Evet, Hiç şey yemeyeceğiz. Peki ayran ee, içebilir miyiz? Mesela? İçemeyiz. Ee, kalori içeren hiçbir şey tüketmemek. tüketmemek. Yani mesela kahve olur ama sütlü kahve olmaz. Bitki çayı olur ama şekerli bir bitki çayı olmaz. Ee, burada en çok sorulan sorulardan bir tanesi tatlandırıcılı bir şeyler kullanılabilir mi? E, bence onlar da kullanılmamalı. Belki o dediğim gibi buunun çok böyle kesin şeyleri yok ama e, orucu, aralıklı orucu, bozan şeyler genelde böyle sindirim sistemini de çalıştıran şeyler oluyor. Orucu da ihmal ettiğimiz bir şey var, özellikle bu aralıklı oruç yapanlar için. Vücuda şeker alıyormuş gibi oluşan tat hissiyatı içeride bir hazırlığa sebep oluyor. Evet. Biz bunu atlıyoruz genelde. Yani, yani bir sefalik faz diye bir şey vardır, pardon oral faz diye bir şey vardır sindirimde. Aldığın tada göre aşağısı hazırlık yapar. Sizden şeker alıyormuş gibi yapıyorsun ama vücuda şeker de girmiyor. Buradaki karışıklığın çok komplikasyonları olabilir. O yüzden dediğin doğru. Yani tat yani o şeker tadından da yapayı gerçeği uzak durmak en mantıklısı gibi gözüküyor zaten. Aynen öyle. Bu mesela 20 saate çıkaranlar oluyor, 24 saate çıkaranlar oluyor. Ama burada çok söylemek istediğim çok önemli bir şey var. Genelde insanlar bunu bir, bir, bir diyet gibi görüyorlar. Şimdi bu bir aslında yeme saatlerinin ayarlanması. Ve bunu ben söylüyorum yani çoğu uzman da belki söylüyordur ama Aralıklı oluuca vücut otomatik olarak geçmelidir. Yani, biz önce beslenme alışkanlıklarımızı değiştirmeliyiz. İyi beslenerek özellikle düşük karbonhidratlı ketojenik paleo tarzı bir beslenme ile başlayıp sonra vücudun otomatikman kendi kaynaklarına dönüp kendi vücudundaki yağları yakıp artık acıkmadığı için iki öğüne düşmesi ya da 16 saat açlığı yapabilmesi yeteneğine kavuşmasını beklemeliyiz. Yani bu böyle merhaba yarın sabahtan itibaren 10 başlıyorum evet, demek çok makul bir şey Bence değil mi? makul değil. Çünkü... Zira orada zaten o... aşırı can isteme, craving falan olayı da çok fazla Aynen. oluyor. Aynen, hüsranla sonuçlanıyor. Hipoglisemisi olan... kan şekeri çok hızlı düşen kişilerde... ters etki yaratabiliyor. Yani hem... kan şekeri düşürücü ilaç kullanıyor, hem hiçbir şey yemiyor. Orada hakikaten... tehlikeli olabilir. Belki ideali olarak şey desek olur bir, bir Bir mikrobiyata analizi yaptırmak belki. Yani ne var ne yok onu bir bilmek ona göre bir beslenmeyi düzenlemek, o dediğin geçişimi sağlamak için. Ondan sonra da zaten bir de acıkmadıkça yememek, yani Kesinlikle. acıktığı zaman yemek gibi temel bir şey bulunca o zaten 16 saate çıkar muhtemelen. Kesinlikle öyle. Bir kere her zaman söylüyoruz zaten bunun bir uzman eşliğinde yapılması lazım yani intermittent fasting, aralıklı olup çok faydalanabileceğimiz bir şey. Ama yani burada bir uzmanla gidip hayatımıza gerçekten iyi adapte ediyor olmamız lazım. Çünkü kendi başımıza yaptığımız zaman genelde şu oluyor, yani bir şeyleri yanlış yapıyoruz, beceremiyoruz. Çok iyi faydalanacağımız bir şeyden hakikaten nefret ederek uzaklaşmaya başlıyoruz. Bu yeme içme ile beraber konuştuğumuzda en az önce küçük cümlelerle girdin aynı konuya. Ee, mesela en kötü hissettiğim taraf kendimi yeme içme sistemin bireylere en çok manipüle ettiği yermiş gibi görünüyor. Yani sistem yani ülkeler devletler yapılar ekonomi kapital yapı şirketler neyle tarif ederse gidelim o yapı bizim yeme içme yapılanmamızı biçimlendirmemizi manipüle ediyor yönetiyor biçimlendiriyor yani günde iki öğün yemek üç öğün yemeye çıkmak sabahın kahvaltısında ne yediğimize karar vermek Akşamleyin ağır yiyip yemediğimize karar, margarini yiyeceğimiz, yemeyeceğimiz hikayesini... Kahvaltı gününün en önemli öğünüdür evet. demek. Aslında kahvaltı. burada evet. en kritik sapan mevzu bence. Bir önceki sohbette de aynı hikaye vardı biraz. Burada daha belirgin bir şekilde varmış gibi görünüyor. Kendini sisteme emanet etmeyen bir yeme içme planını fark etmek aslında. Kesinlikle. Yani çünkü kendini sisteme emanet ettiğinde abi kuru fasulyenin dibini ekmekle sıyıracaksından başlayan bir hipnotik öyküler kültürüyle başlıyor hayatımızda bunu yiyeceğim bunu yemeyeceğim bilmem ne gibi yönlendirilmiş bir şey. Halbuki kendinin zihnini, acıkma süreni bilmem sağlıklı kontrol ettiğinde, neyin sana iyi gelip gelmediği ile alakalı şişkinliklerini falan kontrol ettiğinde doğası gereği diyorsun sen, aralıklı oruca doğru giden bir sistem doğası gereği oluşacak aslında. Bu 16 saat değil de 14 saat de evet. olabilir kişinin kendisine göre. Mustafa'nın dedi şeyde ben şöyle bir şey yaşamıştım, muhtemelen sen rastlıyorsun buna. Sürekli yediğinde yemeğin sana ne yaptığını fark etmiyorsun ama işte 12-13 saat, 14 saat ya da 16 saat yemediğinde İlk yediğin yemek zaten mide küçüldüğü için çok yiyemiyorsun ve o yediğin az miktarda şeyin de mesela atıyorum iki saat sonra sana ne yaptığını anlayabiliyorsun. Yani evet. böyle bir çözülme artışı da yapıyor. Belki biraz bir kere yani sindirim sistemini çalıştırmak vücut için çok büyük bir yük. Bu Japon bilim adamı şunu kanıtlamış. Vücut sindirim sistemi tamamen kapalıyken kendi detoks mekanizmalarını çalıştırmaya başlıyor. Otofaji dediğimiz otofaji kendi kendinden yemeye başlıyor. Oto kendi demek, faji yemek demek. Başlıyor ağır metallerden, işte kansere meyletmiş, hasarlı hücrelerden vesairelerde. Bunu sadece açken yapabiliyor. Sindirim sistemini biz atıyorum Yemek yedik. 2 saat sonra tam vücut böyle başlayacak bir şeyleri temizlemeye. Hop oradan iki tane badem alıp ağzımıza attığımız zaman bitiriyor. Bu şeye benziyor. Yani çok büyük bir yük. Dediğim gibi orada tekrar işte ağızdaki salgılar salgılanıyor, midedeki salgılar, ince bağırsak vesaire. Bunu ben şöyle bir örnekle anlatıyorum. Yani bir fabrika var, vida üretiyor. Sizin de 6 tane vida ihtiyacınız var. Kapalı olan fabrikayı sadece 6 tane vida üretmek için açıyorsunuz. Bütün ışıklar açılıyor, işçiler geliyor, makineler çalışıyor, ısınıyor vesaire. Üretiliyor, bitti. Sonra biri çekmeceyi açıyor, 6 tane ha. vidayı veriyor, sen kapatıyorsun. <gülüyor> <Evet. gülüyor> yani o yüzden ben danışanlarıma her zaman şunu söylüyorum. Ağzınızdan içeriye bir şey giriyorsa o ana ...yemek ve büyük bir öğün olsun. Bir atıştırmayın. Atıştırma tamamen aslında psikolojik bir ihtiyaç ya da bir alışkanlık. Meşgul etme. Kendini biraz evet. ödüllendirme ve meşgul etme Burada yapılacak şey onların yerine, atıştırmaların yerine ben en güzel şey bitki çayı koymak. Bir şeyi sana soracağım. Merak ediyorum. Şimdi ben fizyoloğum. Yani bedenin normalde nasıl çalıştığını inceleyip anlatıyoruz. Bizim işimiz bu. Benim uzmanlığım nörofizyoloji ama mesela sindirim derste çok verdim bütün kitaplarda yani her yerde bulabileceğin tıp kitaplarında hatta yüksekokul kitaplarında açlık hormonları diye bir şey vardır. Ve bu konular moda olmadan önce de vardı bu bölümler ve hep açlık hormonlarının faziletlerinden ve hikmetlerinden bahsedilir. Ama anlamıyorum yani bu mesela 50 senedir böyle olmalı çünkü bende 50 sene önce basılmış fizyoloji kitap var onda da var benzer şeyler. İşte bir Grelin yeni grelin yani. Şimdi bu Hormon beyinde hücre sayısını arttırıyor hafızayı kuvvetlendiriyor işte otofaji temizci, Otofaji gerçi yeni çıktı ama o işte bağırsak hareketleri ölü bağırsak hücret atıyor. Bu kadar şey söyleniyor da bu beslenme uzmanlarımız şimdiye kadar hekimlerimiz niye ha babam arada yerimde ısrar ediyorlar? Niye devamlı tepiş... yani bu konuda senin bir fikrin var mı? Ben bulamadım niye böyle olduğunu. Kitabi bir kaynağı da yok yani bu söylenen şeyin. Niye böyle yapıyorlar acaba? Daha fazla tüketmemizi istiyorlar herhalde. Yani burada Dediğim gibi şimdi baktığınız zaman o beslenme piramidini... Öneren kim? Hangi sağlık kuruluşu? Şimdi Amerikan senatosunda onaylanmış bir piramit bu. Yani ve bütün dünya bu piramidi doğru olarak kabul ediyor. Muhtemelen arkadaşlar şirketlerin, şirketlerin de olduğu bir şey o yani. E Tabii şimdi bakıyorsunuz... Mesela... Bir sürü subliminal mesaj var. Her dizide... Her filmde hala var bunlar. İşte cornflakesi alıyor, sütü alıyor... Bütün aile bunları yiyor, tüketiyor ve hepsi incecik. Ama Amerika'ya gidin bakın, Amerika'da hiç öyle değil olay. Yani... Ya, evet. Ben reklamcıyım, yani mesela şimdi ortalama yurtdışını çok fazla bilmediğimizi varsayalım, ortalama bir Hristiyanlık içerisinde evlilik teklifi yapmanın, bir pırlanta, dizi üzerine çökmenin, dini kültürün bir parçası olduğunu zannederiz ya. Çok kolaylıkla zannedebiliriz bunu. Ritüel gibi görünüyor şeyde. Halbuki o bir pırlanta şirketinin reklamı. Öyle oluşmuş bir unsur. Noel Baba'nın giydiği kıyafetin renginden, işte hayatımızdaki yaptığımız pratiklerin büyük bir bölümü. Yani kahvaltı günün en önemli övünüdür cümlesinin kendisi dahil olmak üzere. Kelopşun reklam sloganı mesela. Evet, yani hiçbir bilimsel karşılığı olmadan yani bir reklam içeriğiyle oluşturmuş bir hikayeyle, hikaye... Yaşamın tümünün en önemli unsuru diye konuşurken ki mevzu da burada. Bir hikaye olarak hayatımıza yansıyor. Şunu biliyoruz. 3 öğün yemeliyiz. Öğün atlarsak bu sağlıklı bir şey değil. Nereden biliyoruz? Hiçbir fikrimiz yok. yok. Yani, yani nasıl geliyor, nasıl gidiyor. Şimdi, Şimdi o yüzden... Ara öğün yapmadığımız zaman başımız dönüyor. Çünkü karbonhidrat bağımlısıyız. Çünkü kan şekeriniz yükseliyor, iniyor, evet. çıkıyor. Ama ketojenik beslenen biri için ara öğün çok abes bir şeydir yani. hiç Gereksiz olmayacak yani saçma sapan bir şeydir. Sabah sen o şeker bombası siriyalları falan yiyince öğlene kadar zaten yükselen kan şekeri zam Tabii, diye tekrar buluyor. Tahıllar besleyici şeyler değillerdi. Şimdi bize hep böyle tahılların çok besleyici olduğu anlatıldı ama ben hep şu örneği veriyorum mesela. Ee, mesela özellikle diyorlar ki tahıl yemen ben lazım. Niye? B vitamini. Şimdi baktığın zaman B vitamini ya da lif için tam tahıl hemen gerekiyor. Ee, i̇kisi de ıspanakta da var. Şimdi lif ve B vitamini ıspanakta da var, ekmekte de var. Ama şimdi niye ıspanak yemiyorum da ekmek yiyorum ama ekmekte daha fazla var diyorlar. Ekmekte ne daha fazla var? Ekmekteki lif ne kadar? %6 tam dolu ekmeğinde. Ispanaktaki lif ne kadar? %2,5. Bak ekmekte daha fazla. Peki ekmek, 100 gram ekmek ne kadar bir ekmek? Yaklaşık içerisinde 70 gram boş kalori ve karbonhidratın olduğu... 300 400 kalorilik. Yani yaklaşık 8 dilim ekmek. Yani ben o 6 gram lifi almak için 7-8 dilim ekmek mi yiyeceğim? Ama diğer taraftan ben şöyle bir ıspanak yemeği, iki tabak ıspanak yemeği ye, 200 250 kalori. İki tabak ıspanak yemeğinde yaklaşık 20 gram lif var. Çünkü 400 500 gram ıspanak var. Doğru. O da pişince küçülüyor. Aynı şey B vitamini için de geçerli. Buna aslında ıspanağa işte ee, nutrient dense deniyor. Besin yoğun yiyecekler. Yani verdiği kalori başına bize ne kadar özellikle mikrobesinleri veriyor. Vitaminler, mineraller, lif, antioksidanlar, fitokimyasallar, enzimler. Ama diğer tarafta tahıllar kalori dense. Çünkü 100 gramındaki miktarlara baktığımızda korkunç bir karbonhidrat şeyi var. Yani ben ondan o kadar çok yemeliyim ki ama onu yerken o kadar yüksek karbonhidratı yakacak yerim yok. benim, Mümkün değil ekmek arası kültürde evet. burada çok başka bir anlam ifade etmeye başlıyor. Yani o beslenme piramidinin de bir bilimsel şeyi yok. Çünkü şimdi diyor ki karbonhidratlar insan vücudunun temel enerji kaynağıdır diyor ama değil. Çünkü şimdi bizim için elzem, temel, İngilizcesi essential olan iki tane besin grubu var. Yağlar, omega-3 ve omega-6 ve amino asitler. Ama temel yağlar var, temel amino asitler var. Yani ne demek temel? İnsan vücudunun üretmediği dışarıdan yiyeceklerle almamızın şart olduğu. Ama temel karbonhidrat diye bir şey yok. Çünkü bizim vücudumuz karbonhidrat üretebiliyor. Bu hiç karbonhidrat yemeyeceğimiz anlamına gelmiyor ama bu kadar da vücudumuzun ürettiği bir şeyi yani şeye benziyor bu. Benim çocukluğumdan beri bana testosteron iğnesi yapıldığını düşünüyorum. Testosteron çok önemlidir erkekler için. Çocuk ne oluyor? 6 aylık annesinin karnından, e, memesinden kesiliyor. Bebe bisküvisi veriliyor bu çocuğa. Evet. Bebe bisküvisi dediğiniz şey nedir? Yani çok, çok böyle bebekler yani. için tasarlanmış bir süper besin mi değil? Ben de çok tükettim. Ve beyazlatılmış un, bildiğiniz şeker, işlenmiş yağlar. Birazcık vitamin mineral takviyesi yapılıyor. Körpecik bebek o glutene, o kan şekeri yükselmesine, o besleyici olmayan, o boş kaloriye daha bu kadar küçükken maruz kalıyor. Burada herkes ister istemez bu kadar çok şeyle ilgili hayır deyince bebeği bilgisküsü yanlış, ekmek yanlış, işte şunu şöyle yapmak yanlış. Ne yiyeceğiz de... hayır, <gülüyor> ne yiyeceğiz, nasıl yiyeceğiz de alakalı ister istemez tabi yani zihinsel olarak kendini sisteme emanet etmek isteyen insan için. Arkadaşım bana bir liste var. Ben ona uyuyayım, bana bir şey yani öğretilmiş bir şey var, ben ona uyuyayım, bu kolay olsun diyen bir insan için zor bir süreç başlıyor. Sohbetin en başında dediğin şeyi çok doğru bulduğum için ikinci defada atıfta bulunuyorum. Yani günde ritmik bir şekilde sabah 8'de çalışmaya başlayan, öğlenliğin 1 saat boşluğu olan, akşam saat 6'ya 7'ye kadar bedenen ya da yarı bedenen çalışan insan grupları için aralıklı besleneceksin, 16 saatte yiyeceksin, sabahleyin de bunu yapacaksın, yönetmesi zor bir süreç. Yani zaten bu zaten mesai bağlıyor insanları. Biraz evet de, yani öğrendiğin bir saat boşluk bırakıyor orada bir şey yememesi gerekiyor. Halbuki tüm dış kültür bir şey yemeye dayalı. Hani dışarı çıktığında yemeğe gidiyorsun zaten. O bir saat sana yemeğe gitmen için verilmiş gibi görünüyor. Birazcık bu sohbetin rahat konuşulabilmesinin nedeni dünyada da Türkiye'de de daha hizmete dayalı, evden çalışabilen bir kültürün, soyut bir kültürün, ekonomisinin de oluşmuş olmasının fırsatı. Artık Covid var, artık eskisi gibi evet. plaza, iş yeri, mesaileri birçok sektörde yok. O evet, evet. yüzden bunlar zaten sorgulanmaya başlıyor. Sorgulanıyor ve uygulanabiliyor, daha kontrollü uygulanabiliyor işin içerisinde. Bu arada işte yani yolumuzu kaybetmemek için Aralıklı Orç'tan girdik ya, Aralıklı Orç'tan çıkmamız boşuna değil bence. Yani o ekmek kültürü, karbonhidrat kültürü zaten 16 saat aşılığa izin vermiyor. Bir kere, Kesinlikle. Sanıyorum oraya geleceğiz. Aynen. Yani onları niye çıkarmak, yani niye hayır diyoruz onlara? Evet. Bir, kan şekerini yükseltmiyor ıspanak. Ve tekrar acıkmıyorum. İki, beni gerçekten besliyor. Çünkü vücut bu doyma sinyalini ne zaman gönderiyor? Gerekli vitamini, minerali, özellikle mikro besinleri aldığı zaman diyor ki artık benim yemeğe ihtiyacım yok. Lif çok önemli, çok daha fazla lif alıyorum. Şimdi bir de onun yanına işte... kaliteli bir hayvansal protein koyduğum zaman o proteinin... sindirimi çok uzun daha şey. Ve kaliteli yağları da koyduğum zaman... bu üç kriter çok önemli. Yağ, protein ve... sebze. Bu üçü bir araya geldiği zaman acıkmak zaten... mümkün olmuyor bir yerde. Tabii bunun içinde, mesela ben bunu yarın sabah yapsam ya da... bizi izleyen sevgili dostlardan bir kısmı yarın sabah yapmaya başlasa iki gün akşamı zor eder gibi bir durum var. O bağımlılık meselesini çözmesi lazım herhalde. Evet, aynen. Bu 1-2 bir, bir hafta dayanacak. Ondan sonra rahat Bu galiba burada da işte ketojenik ya da eliminasyon tarzı beslenmelerin herhalde çok önemli olacak gibi. Evet, özellikle yani, yani diğer videoda konuştuğumuz bu bakteriyel büyümenin azalması lazım. Bunun için de en iyi şey eliminasyon beslenmesi. Tüm alışkanlıkları değiştirmek ama bir mesai hepimiz artık bunu biliyoruz sanırım. Abi yani. işte bir şey ya, yani. yani şimdi o kadar dünyada derdim var. Ben. bir de Covid var, <gülüyor> bir de sizden uğraşacağım falan diye. Yani ben şahsi tecrübemle şunu söylemek isterim. Dedim ya fizyoloji kitaplarında var ama herkes tersini yapıyor. Ne zaman fizyoloji kitabına uygun yaşasam ben, hayattaki normal dertlerim de oluyor abi. Yani çünkü bir sürü şey zihinsel potansiyelle alakalı ya, şimdi burada çok ıska geçtiğimiz bir şey var. Muhtemelen sen bunu çok iyi yaşayanlardan birisin. Beslenmen düzene girdiğinde yani insanın 290 bin yıldır yediği şeye geri döndüğünde kafan da daha iyi çalışıyor, daha iyi soruna çözüm de buluyorsun ya da eskiden sorun ettiğini o kadar sorun etmiyorsun gibi bir şey de var orada. Yani esas bu faydayı sanki ihmal ediyoruz gibi geliyor bana. Orayı bulunca esas ödül bu olacak bence yani. Bütün neşik mevzuyu konuşurken, hani şakasını can canlanda sıklıkla yaptık. Çişin varsa yeterince zeki olamazsın Aynen. hikayesi. Bedenin kaliteli bir durumda değilse, ruhi durumunda, zihinsel durumunun da kaliteli bir halde olma olasılığı yok. Bir önceki programda çok tatlı söyledin oradaki hikayeyi. Biz normalimizi negatife yükleyebilmişiz artık. Hani evet. Biz o memnuniyetsiz hali normal zannediyoruz. Yani Geceyi beş defa çişe kalkma haline büyük bir hazımsızlıkla evde televizyon izliyor olma halini. Öyleyse. normal yani. yani o bizim yaşamımızın bir rutini işte ilay riniler falan içmeler hani evet. mideni rahatlatmak için bunu normal kabul ediyoruz yani yemek yenir peşine de bu ilaç evet. içilir. Halbuki bu büyük bir anormal. Oradaki hissettiğimiz Çok ruh halleri, Çok depresyonlar, evet. içe çökmeler de büyük bir anormal. Buradan şuna da bağlamak istiyorum. Bir sonraki sohbet etmek istediğimiz konunun kendisine de yeme-beslenme düzenini düzenlediğimizde kendimizi iyi hissedebiliyorsak aynı zamanda bunu deforme ettiğimizde de hasta edebiliyor olmamız evet. lazım. Tersinin de işliyor olması lazım. Bunun matematiğiyle de azıcık sohbet edelim mi? Nasıl ya da nasıl işliyor oradaki vah? Evet şimdi sen onu söyleyince aklıma ya Gabor Mate'ydi ya Joe Dispenza'ydı çok güzel bir lafı var. Diyor ki orada ya biz yani düşüncelerimizin bizi hasta etti artık klinik çalışılacak anlatana yani stresli insanların hasta olduğu. Ya yani bizim düşüncelerimiz bizi hasta ediyorsa bizim düşüncelerimiz bizi iyileştirebilir de. Aynı şey yemekler için de geçerli. Yani yemekler bizi hasta ediyor ama yemekler bizi iyileştirebilir de. Bir sürü fonksiyonel tıp hekimi var. Bir sürü otoimmün hastalığı beslenme ile çözebiliyorlar. Ama çok ciddi bir dönüşüm gerektiriyor. Benim burada bir böyle ee, ölümcül kısır döngü dediğim vicious cycle dediğim bir yer var. Şimdi e, biz streslisiz. Stresli olduğumuz için kötü besleniyoruz. Mutluluğu çünkü beslenmede buluyoruz artık uyuşturucu olarak gelmiş bize. Kötü beslendiğimiz için bağırsak mikrobiyotamız bozuluyor. Bağırsak mikrobiyotamız bozulduğunda bağırsağımızda stresi tetikleyen bakteriler artıyor. Mesela Provetella diye bir bakteri var. Korku, kaygı, endişe, özellikle gelecek korkusu nasıl sebep olan bir bakteri bu. Ne oluyor? Tekrar stres, korku, kaygı, endişe, tekrar kötü beslenme. Bu şekilde korkunç bir yere depresyona, belki intiharlara ya da çok ciddi hastalıklara kadar gidiyor. Ama burada başlangıç noktası bunun stresi yönetmek olması çok zor. Çünkü stresten uzak durmak zaten mümkün değil. Ama stresi ...yönetmek bu mikrobiyota ile neredeyse imkansız hale. İşte bir imkansız. kolaylaştırıcı var çünkü evet. o stres Önce beslenmeden başlamak gerekiyor. Ama buna bir karar vermek ve niyet etmek gerekiyor. Burada niyet hakikaten çok önemli. Maalesef ki çoğu kişi başına yani bir müsibet bin nasihattan iyidir derler ya. Bir kötülük geldiği zaman ben dahil ve ben işte iki hastalık tanısı konulduğunda artık değişeceğim dedim. Beslenmeyle başladım. Sonra işte yoga, meditasyon, teslimiyet, birazcık daha inzivai bir hayat, arkadaş çevresinin değişmesi vesaire, her şeyimi değiştirdim. Ben tamamen bambaşka bir insan oldum. Ama başıma kötü bir şey geldiği için. Benim burada e, bu bilgiyi yaymak istemememin sebebi gerçekten başınıza kötü bir şey gelmeden bunun farkında olun. Hayatta yolunda gitmeyen bir şeyler varsa özellikle gıda bağımlılığı, depresyon, aşırı korku, kaygı, endişe, halsizlik, yorgunluk, uyuyamama, Bunlar varsa önce beslenmeden başlamak gerekiyor. Bununla ilgili de bir fonksiyonel tıp hekimi ve bir fonksiyonel tıp diyetisyenine gidip gerçekten mikrobiyom testleriyle kan analizleriyle duygu durumu tespitleriyle doğru besin destekleriyle bunu düzeltmek gerekiyor. Zaten mikrobiyota düzeldiği zaman ondan sonra yavaş yavaş düşünce sizin dediğiniz gibi hocam değişiyor yani böyle yani çok enteresan bir hikaye anlatacağım size benim birkaç arkadaş yani ilk ben bu düşük karbonhidratlı beslenmeye geçtiğimde çevremde 3-4 tane böyle şişman adam vardı. Ve bunlar böyle <gülüyor> çok materyalist, çok böyle katı, e, hayatta hiçbir esneklikleri olmayan e, adamlardı. E, ve hepsi de şiş koydu. Ve ben bunlara hiçbir şekilde baskı yapmadım. Dedim yani... siz yemeği niye yiyorsunuz kötü? Ben yemiyorum diyorum. Biz kebapçıya gidiyoruz. Ben kebabı yiyorum, yeşilliği yiyorum ama ekmeğe dokunmuyorum, tatlı yemiyorum. Onlar bana diyorlar ki ya İlker böyle hayat mı geçer ya ekmek böyle o ekmeğin arasına şu kadarcık etik koyuyor. Yani şu kadar kebapla 4 tane pide yiyor. O şekilde devam ettiler. Sonra bir süre sonra baktılar ki ya bu adam çok kararlı devam ediyor. Biz de bunu bir deneyelim. Ve denemeye başladılar. Her biri bir 30'ar 35'er kilo verdi. Hiçbir diyet yapmadan sadece dediğim gibi karbonhidratı şey çok yaparak. Çok etkiliyor zaten. Ve en önemli şeylerden bir tanesi Bizim eskiden olan konuşmalarımız daha böyle e, dünyevi ve e, tartışmavari böyle ego e, santrik şeylerken sonra biz bir baktık ki böyle bir dergahvari sohbetlere gitmeye başladı. Hayatın anlamı, hiçlik ve e, böyle ben diyordum ki arkadaşlar siz bunlar bu şeylere meraklı değiliz. Ne okuyorsunuz, nereden okuyorsunuz? Bana şunu söylemeye başladılar ya ben bunlar geliyor bana. Ben akşamları bir şekilde sabah kalktığımda bu bilgilerle uyanıyorum. Eskiler der ya beden netafet kesmetmeden ruh incelmez diye. Hakikaten biraz demek ki burayı sakinleştirelim. Aynen da. ve konuştuğumuz şeyler çok daha kalpten bir yerden olmaya başladı. Çok daha birbirimize hoşgörülü, yani neden olmasın dediğimiz yerlere gitmeye başladı. O yüzden işte bunlar klinik çalışmalarda da kanıtlanmış şeyler. Bağırsak mikrobiyotası değiştiğinde, beslenme değiştiğinde özellikle bağırsakla ilgili problemler ortadan kalktığında duygu durumunda düzülüyor. Bir sürü şey değişiyor. Bir önceki bölümde Mustafa da oraya takılmıştı mesela. Dinleyen kişilerin çoğu bizi, ben de böyle konulardan çok bahsettiğim için aha migrenin çaresini bulmuş diye dinliyor. Halbuki konu migren, fibromiyerci, otoimmün hastalıklar, ankezans, spondilit gibi vesaire bütün bunlar içerideki sistemin yanlış şeylerle meşgul olması sonucu vücuda pasladığı bir takım evet. isyan reaksiyonları. Sen, mesela biz nörofeedback'te bunu görüyoruz abi. Nörofeedback'te adama dikkat ve konsantrasyon için beyin eğitimi yapıyorsun, adam diyor ki migrenim geçti diyor. Biz onun Hı. için çalışmıyoruz ama Hı. adamın migreni geçiyor çünkü migren bir işaret fişeği içeride. Yine herkes abi beslenmeyi düzelttiğinde, biraz yürüyüş yapmaya başladığında, spor yaptığında, aşık olduğunda ne bileyim hayatta böyle pozitif birçok değişiklik bunlara zaten iyi geliyor. Çünkü Kronik ve adına somatizasyon denilen her türlü bozukluğun tek bir mesajı var aslında. Yanlış yaşıyorsun. Evet. Bir şeyi yanlış yapıyorsun. Yolumda gitme. Değiştir. Şey yani ben ne olursa olsun değiştir. Evet. Bir şeyi değiştirdin de bunlar zaten birbirine bağlı. Aynen senin arkadaşlarla muhabbetin gibi. Sadece yeme içme değişmiyor. Kafanı çalışma biçimde değişiyor muhabbet. O yüzden işte bütüncül bakmak. Sağlığın bütüncül bir barış halinde olduğunu herhalde her gün her gün birbirimizi hatırlatmamız Hem bütüncül bakma lazım. hem de mesela yeni fark ettiğim şeylerden bir tanesi, hiçbir zaman insanla ilgili hiçbir konunun lineer olamayacağını, bir dalga boyu gerektirdiğini fark etmek. Evet. Hayat Böyle devam Kesinlikle. eden bir şey. Evet. Yani hani ve o dalga boyundaki temel toleransları hissedip kendimizi o dalga boyuna bırakarak da gidiyor evet. olmak. Bunun F farkında olup teslim olmak aslında. Tutarlı orada. bir evet. mutluluk yakalayacağım. Ömrüm boyunca mutlu evet. olur. Öyle evet. bir şey yok yani. Dalga yani. boyunu düzleştirmeye çalışırken <gülüyor> evet. hasta evet. oluruz. Evet. Evet. Abi kalp düz çizdiğinde ne olduğun malum inşallah. Evet. Düz <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Burada Kral Sami'ye gönderme yapalım. Denge zaten ölümün adı. Aynen. <gülüyor> kral Sami sana gönderme yapıyorsun. <gülüyor>